Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can olduğu meşhur cihandır. Sakın sakın isteme sevdayı gam aşkta her an. Kim istedi sevdayı gamla aşkta ziyandır. Her evrolu güzel elinde bir hançer honreiz, her zülfü siyah yanında bir zehirli yalandır. Güzel görünür yüzleri güzellerin amma Güzel nazar ettikçe sevdaları yamandır Aşk içinde azap olduğu bilirim kim Her kimseki aşıktır işi ah figandır Teat etme güzel gözülerin merdümü çeşmin. Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır. Gel derse ki güzellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır.